Merhaba arkadaşlar. Bir aradan sonra tekrardan e, Cuma e, evet. e, günü olan hocam. EKPSS haberlerinin e, en yakından verildiği bir e, engelsiz medya gününde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bir sürprizimiz var. Adil hocam da bizimle birlikte. Çetin Hocam da burada. Evet, bugün bir şöyle geçen 20, yaklaşık 20 gün değerlendireceğiz. Arada bayram geçti. Ee, sonrasında bir hareketlilikler, meclis hareketliliği, basın açıklaması hareketliliği tabii. Onun, ondan sonra bir durduk bakalım. Ee, bu konuları konuşacağız bugün. Son dakika neler oldu? Ee, evet, Ali Rıza Hocam hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Valla TRT muhabirleri gibisin İlker hocam. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Çetin? İlker Aynen. hocam nasıl? <gülüyor> İlker hocam e, profesyonel bir Alo. sunum. Hocam sesiniz geliyor. Halil hocam. Ses, sesiniz geliyor. İlker hocam sesiniz geliyor. Ben ses alamadım ama. Eyvah. Ses alamıyorum hocam ya. Ses. Hocam. Biz, mi? Ilk, İlker hocam biz, seni, hocam. biz seni duyuyoruz. Biz seni duyuyoruz. O zaman İlker hocam, e, sen bir daha gir çık. Evet. Yayın başlamadan yayına nazardaydı ya. Evet. Oğlum. İlker hocam, bizi duyuyorsan yayına tekrar bağlan hocam. Alo. Hocam yayına tekrar bağlan. Adınız hocam. Efendim. Dur, şuradan yazalım İlker. Hocam. Benim mikrofon açık ama ben sizi duyamıyorum. Çetin hocam, hocam, siz. Biz sizi. Alo, ee, hocam dur, ben duyuyoruz. ben devam edeyim isterseniz İlker Hocam alın kadar. Fethin saniye bir dur acele etme. Yani sıkıntı yok biz bizeyiz. Alo. İlker. <gülüyor> ben sizi duyamıyorum hocam. Tek, ben tek duyamıyorum tek şu dur. an sizi duyamıyorum. Yani kulaklığı tek da devre dışı bıraktım ama şu an sesinizi alamıyorum. Tamam, tek Az önce dur. problem yoktu ama. Bir saniye. Tamam. Yani bu şekilde de nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum ama. Bir, çık Giriş, bir çıkıp girsek mi? Nasıl yapacağız? Ayarlardan mı yapacağız? Bir saniye. saniye ya. Tamam ayarlar tamam. Yani. Hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya işte e, yayıncılık böyle bir şey, çetin. Canlı yayın hocam e, illaki aksamaları olacak. Değil mi? Aynen. Evet. Maşallah Biz vallahi de. şu anda 50 kişi bizi izliyor ama. Evet işte devam edelim hocam. Geliyorsa İlker hocam. Tamam bir saniye. İlger. Geldi sana ben. Şimdi geliyor ses hocam. Siz beni de verebiliyor evet, musunuz? musunuz? Bizi. Evet ben net duyuyorum hocam şu an sizi. İlker Hocam sana bu kadar e, klas yakışıklı giyinme dedim. Nazar de ya dedim. Hiç Öyle mi oldu hocam? Yok hocam o sizin kendi güzel gören, gören gözleriniz. Şimdi hocam e, konuya biraz gir, giriş yaptık ama e, tabii sonra sözü size bırakayım istemiştim. O esnada sizin sesiniz gelmeyince kaldığımız yerden devam edelim. Yani öncelikli olarak tabii hoş geldiniz aramızda e, Ali Rıza Hocam. Zeytin Hocam siz de hoş geldiniz. Uzun hoş bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yani cuma günlerinin klasiği haline gelmek durumundaydı inşallah. Bundan sonra da devam edecek. Gündemimiz her zamanki VKPSS atamalara. İlk atamaları ee, hocam. Işte, evet Bak, hocam. E, Furkan Özener demiş ki bir an önce olsun artık e, tercihler iyice bunaldık hocam demiş. Evet biz de... bu şekilde evet bu konuyu bugün işleyelim zaten. <gülüyor> Hayır çok de, yayına, çok başlamadan önce, hocam. yayına başlamadan önce biz de dedik... E, Kpss gençliği iyice bunaldı e, dedik tam e, Furkan da onun üzerine e, söyledi. Aynen evet. öyle hocam gerçekten yani aslında konuya buradan girecek olursak arkadaşlarımız gerçekten ya bak, çok bunaldı. En en sağlıklı bilgiler sizde Allah'ın izniyle. Evet, evet, evet. Şu an en evet. güvenilir, en sağlıklı bilgileri şu evet. anda e, takır takır sizler vereceksiniz. Kimle yani Siz ben... hocam? Evet ben o zaman biraz e, şu geçen e, dönemi bir Asbara kadar anlatmaya çalışacağım. Evet. Yani ve şöyle ya... söyleyeyim ee, Bu... İlker. Evet. izleyicilerimize de ee, evet. İlker Hocam e, ve ekibi e, arkadaşlar Ankara'da çok ciddi anlamda e, milletvekillerini, herkesi dolaştılar. Yani bilgi aldılar, e, zorladılar. Yani e, İlker Hocam e, sağ olsun sahada olan e, bir e, kardeşimiz. Yani çok emek veriyor, gayret veriyor. Allah bin kere razı olsun kendisinden. Hani Değil mi? Değil mi? Razı olsun, torba olsun e, diye de bir şey yapmıyor. Direkt sahada. Yani evet. e, Söyleyeceği her şey bizim için önemli e, İlker Hocam. Ha? Senin Aynen Hocam. Teşekkür, teşekkür ederiz Arıza Hocam. Yani bu tabii ki e, bir gönül işi. E, bu Hı -hı. E, iki yıldır devam eden bir süreç. Gerçekten e, çünkü iç içe olduğumuz için arkadaşlarımızla ee, devamlı atamayla ilgili hayatımız atama oldu artık öyle söyleyeyim. Ee, o nedenle şimdi az önce de Furkan kardeşimiz de oraya yazdı. Biz bu, bu şekilde telefonları çok alıyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Yani çözüm çözüme bir an önce kavuşması için mücadeleye devam ediyoruz. Ama e, güzel sözlerle alıyoruz. Ama ağır gidiyor yani. Nasıl söyleyeyim? Şöyle diyeyim. Yani ağır e, işliyor e, prosedür. Bunun hızlanması için neler yapması gerekir? Şimdi, neler yapılması gerektiğini İlker de biliyorum. Hocam, evet, hocam. Burada bir hani parantezle de e, konuyu biraz size ben sorayım aslında. Sormak istiyorum. Tabii. E, şimdi EKPSS gençliğinin bir dalı diyeyim ben. Bir bölümü olan engelli öğretmenlerimiz güzel bir haber beklerken daha doğrusu aslında güzel de yaklaşık bir hafta değil mi, 5 gün önce Sayın Bakan'ın Milli Eğitim Bakanımızın bir açıklaması geldi. Geldi. Evet. Öğretmen adaylarıyla ilgili. Şimdi evet, konuyu evet. buradan başlatalım isterseniz. Bu Şimdi, e, atama evet. sürecinin aslında bir işareti gibi bir şeydi yani bence. Yani e, Sayın Bakan aslında atama süreciyle ilgili küçük bir e, işaret verdi. Belki zaman anlama vermedi ama yani ben öyle evet. algıladım. Ee, evet. Bu konudan başlayalım hocam isterseniz. Yani başlayalım. bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi hocam bu açıklama şöyle. Ee, bir Biliyorsunuz 20 bin, en, 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Hı -hı. Onlarla birlikte engelli öğretmenlerimizin de atanması söz konusu. Tabii burada engelli öğretmenlerin yanı sıra engelli memur yani bizlerin de atanması söz konusu. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Tabii bir seçim sürecinde de girildi. Siyaset de var işin içinde. Pek fazla siyaset konuşmak e, doğru değil bizim açımızdan. Çünkü biz siyaset için e, çıkmadık meydanlara, buralara, işte, sosyal medya ortamlarına. Bu mücadeleyi siyaset için yapmıyoruz açıkçası. Sadece e, daha fazla e, atama olsun, daha fazla kardeşimiz rahata kavuşsun derdindeyiz. Neyse, tabii ki de burada işte öğretmen arkadaşlarımızı güzel bir haber bekliyor. Yalnız ben ee, o atamanın 2022 yılına yetişeceğini sanmıyorum. Çünkü dediğimiz gibi şu anda az kalan bir kontenjanımız var. Yani bu sayı gerçekten düşük bir sayı. Bu kimsenin yarısına hiçbir ee, grubun yani engelli grubunun, engelli öğretmenler olsun, engelli memurlar olsun işine yaramıyor. Bu sebepten dolayı bu bekleden 12.000 ilave kadronun bir an önce kanunlaşması gerekiyor. Asıl mesele burada. Aslında Çetin Hocam. Şimdi öğretmen arkadaşlarımız tabii ki de ufak da olsa bir haber aldılar. Biz onu da almıyoruz bu arada. O nedenden dolayı zaten az önce işte Furkan kardeşim bunu aldık diyor. Bir haber bir ne bileyim bir belirti ha belirtiler var mı var o da biz gittik işte Ankara'da mecliste işte bir basın açıklamasında bulunduk ama daha çok güzel haberi e, meclisten e, aldık ve nitekim güzel gelişmeler var tıkanıklık var sanırım bu da e, haliyle seçimle alakalı seçimle alakalı tabii ki de Şimdi e, arkadaşların bunu alması normal, gayet normal. Artık herkes bir an önce işine koyulmaya, parasını kazamaya, hayatını kurmaya derdinde. Evet. O nedenle bu telefonlardan çok alıyoruz e, gün boyu. Yani telkinlerle sakinleştirmeye çalışıyoruz. Yani, hani burada bunları söylemek gerçekten çok üzücü. Yani intihar aşamasına gelen arkadaşlarımız bile var. Onları bir hani telkinlerle sakinleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah evet. güzel yüksek bir atama ile e, bu huzursuzluklar e, engelli kardeşlerimizin üzerinden kaybolur. Hayata tutunmaları daha hızlı gerçekleşir. Yani önce, öğretmenlerimiz olsun, memurlarımız olsun İnşallah istenilen seviyede atamayla rahat bir e, yaşam sürerler. Peki hanım, peki, peki hocam. Evet, peki hocam. Buyurun hocam. güzel haberimizi güzel. alabilir miyiz? Şimdi, şimdi e, evet. Buyurun abi. Ben, e, ben Ali Çetin hocamdan. evet. Ha, şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Hemen ikinize <gülüyor> şimdi Milli Eğitim Bakanının açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen kısa kısa, eee, Şimdi Milli Eğitim söyleyeyim. Bakanının açıklaması tabii ki de şimdi öğretmen arkadaşlarımızın e, açısından düşünürsek bir e, müjde gibi ama bir sayı yok ortada, yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Evet. Şimdi ben resmi bir sayı verilmedi. İlker hocam müjde diyorsun da yani öğretmenlerimizin memnun değil ki bu durumda. Değil yani. Yani, yani normal, zaten de haberden ha. haber deyince yani neden de orada şu şu dendi sanırım ee, 20 bin engelli öğretmen ataması ile birlikte. E, ama pardon, e, normal öğretmen ataması ile birlikte engelli atam, engelli öğretmen ataması da yapılacak diye bir e, demeç verdi sanırım bakanımız. Doğru mu? Öyle Hocam, bir... şimdi orada şöyle bir açıklama geçiyor bakan. E, sayın Bakanımız diyor ki, normalde diyoruz e, 20.000 sözleşmeli öğretmenimiz Eylül ayında göreve başlayacak. Yani okulların biliyorsunuz Eylül'ün ilk haftası açılacak, evet. göreve Öyle. başlayacak. Akabinde engelli öğretmen adaylarımız içe isin içe yani ise bununun evet, yani bu sayının ortaya çıkaran bir rakam olacak. Şimdi bu 20 bin sayısı alındıktan sonra bakanlığın elindeki mevcut öğretmen kadrosuna bakılacak. Ben o açıklamadan bunu anlıyorum. Bu e, bakılma sonucunda kuvvetle evet. muhtemel engelli öğretmen alımı gerçekleşecek. Ama benim öngörüm tabii benim öngörüm e, şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Memur olan bir engelli birey 4 yıl boyunca öğretmen olamıyor biliyorsunuz. Tabii İlk gibi. önce Tabii. ilk önce e, e, memur ataması gelecek. Akabinde de e, öğretmen ataması gelecek. Çünkü benim evet. dediğim şekilde olursa yani benim öngörüm gerçekleşirse burada lisans mezunu arkadaşlarımıza bir atama şansı daha verilmiş olacak. Yani öğretmen adaylarımıza diyecekler ki ya öğretmen olun, ya memur olun. Evet. Yani ben böyle düşünüyorum. Evet. Zaten orada da bir karmaşa zaten söz konusu. Evet. Yani ben öğretmen arkadaşlarımızın memur olma şeyini taraftarı değilim. Onlar da değil zaten aslında. Herkes kendi hesağını yapmak ister sonuçta. Peki İlker Hocam, Ankara'daki ee, bütün e temas, temaslarında engelli öğretmen atamaları ile ilgili neler düşünüyorlar, ne diyorlar? Şimdi biz şöyle söyleyeyim, e, mecliste ki görüşmemizde e, şöyle söyleyeyim, biz engelli öğretmen arkadaşlarımızın içinde e, bir sayı belirttik, kendimiz içinde bir sayı belirttik. Bize evet. söylenen, 2022'de bir atama o, olması için çalışmaların devam etti. Yani evet. bu ne kadar yetişir, ne kadar yetişmez? Çünkü bir işte az önce de bahsettiğim gibi arada bir kontenjan sıkıntımız var. Kota'dan az kalan bir, yani çok e, düşük bir rakam bu. Bu e, ne memurları ne de öğretmenleri karşılayabilecek bir sayı. Onun için tabii şu anda e, 12 bin ilave kontenjan e, kanunlaşmadığı için yani nasıl yetişecek onu düşünüyorum ben yani 2022'de Şimdi, bu atama nasıl hocam, yetişir? Hocam şöyle bir, bir şey bir var. Şimdi daha kadroların toplanma süreci de var. Şimdi şöyle bir şey var. Çok değişik bir ortamdayız yani şu an açıkçası. 12 bin kişilik kadro bütün grupları ilgilendiriyor. Yani orta öğretim, ön tabii lisans ve lisans. Şimdi burada, şöyle, burada şu çıkıyor karşımıza. Velev ki Engelli öğretmen ataması bunlardan önce olursa bu Heh. sefer yığılma, yığılma olacak. Nasıl Şimdi, yığılma olacak? Evet. evet doğru devam edin hocam. Şimdi doğru. yığılma olacak. Lisans mezunu diyelim ki 10.000 bin tane başvuru varsa eğer ki öğretmen ataması öne gelirse bu 10.000 bin başvurun hepsi engelli öğretmen adayı olduğu için örnek veriyorum hepsi başvuracak. Ama hocam. sistem... Sözümüzü kesiyorum valla. Beş bine yakınmış öğretmen ee, tamam, adaymış. Tamam. Beş bin olsun. Beş bin kişiyiz. Ha, şimdi. Beş, beş bin, bin kişi. 5000 bin kişi aynı anda öğretmenliğe başvurdun düşünelim. Örnek veriyorum bin kişilik kadro ağaçlarını düşün. Her beş kişiden biri öğretmen olacak şimdi. Şimdi burada e, benim görüşüme göre bakanımızın da açıklaması ve 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde bir atamanın gelmesini kuvvetle muhtemel bekliyorum. Her sene olan bir şey. Eğer evet. ki öğretmen ataması ikinci sefere yapılıp da bu 12.000 kadro verilir veya onun önden bir memurluk ataması gelirse işte bu 5.000 kişilik sayıdan abartmıyorum en az 1.500 2.000 tanesi normal memur olacak. Geriye kalan 3.000 kişi ise, geriye kalan 3.000 kişilik ise öğretmen ataması için beklenecek. Yani benim eğer ki tahminlerimde yanılmazsam yani geçmiş yıllara göre, göre konuşuyorum hocam. Geçmiş yıllarda da hep bu böyle oldu. İlk önce memurluk ataması geldi. Akabinden bir ay sonra ya da en fazla iki ay sonra öğretmen ataması geldi. Çünkü niye? Evet. Memurluk atamasında lisans mezunu kadroların boşalması sağlanıyor. Yani oradaki bir yığılma bitiriliyor. Ondan sonra öğretmen kadrosu evet. e, atama için az sayıda bekletiliyor. Bu sefer de 12.000 Evet, hocam, hocam, evet, siz devam edin. Bitirin hocam. bitirin siz. Ya Bitti, bitti hocam. 12 bin kişilik kadroyu da söyleyeyim. Eğer ki evet. 12 bin kişilik kadroda lisans mezunlarına evet. 2-3 bin kişilik bir kadro ayrılırsa hocam benim tahminimce 2023'ün ikinci atamasında engelli öğretmen sayısı bir sıfıra imiş olur. Öyle görünüyor. Evet, yani e, kendi mesleklerine tercih etmeyip de Lisans mezunu e, kadroları tercih, ed, lisans e, kadrolarını tercih ederlerse dediğiniz gibi ki bence tercih etmek durumundalar, kalacaklar yani. İnanın e, herkes zor durumda açıkçası. Yani o nedenden dolayı ama e, o sayılar nasıl olacak? O sayılar şu anda yok zaten, boşluk yok. İlla ki en önemli nokta her zaman geliyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, en son atamatan önünde açıklamış olduğu 12.000 istihdam olanı açtık. Sözünü Hocam, mecliste, me, me, mecliste bununla ilgili bir şey var mı? Meclis kapandığı için biz bunu söyledik. Sayın e, Konya AK Parti Konya Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na bütün notlarını aldı kendisiyle görüşmemizde. E, gerçekten bize çok yakın davrandı. Buradan e, kendisine çok teşekkür ediyoruz grubumuz adına. 11 kişilik bir grupla gittik. Orada bütün e, isteklerimizi, taleplerimizi bilhassa e, direkt Cumhurbaşkanımıza iletmesini e, istedik. Burada kimseyi ayırt etmedik. E, çünkü biz ayrıştırmak için çıkmadık yola, birleştirmek için bu yola çıktık. Ne öğretmenlerimizi, ne sağlıkçılarımızı, ne teknikerlerimizi, ne mühendislerimizi. Biz engelli memurlar ve öğretmenler olarak bir bütünüz. Orada ee, sayın e, vekilimize gereken bütün notları hepsini ilettik ve gayet e, güzel bir karşılama aldık. Ve Hı. bunun akabinde kendisi bizim e, taleplerimizi belirten bir tweet attı. Bunu herkes evet. görmüştür elbette. Bu çok büyük bir gelişmedir. E, bunu Bugüne kadar yapılan, e, yani <gülüyor> iktidar kanadından gelen bir talep. Ee, yani engelli memur adaylarının talebini paylaşan tek iktidar kanadı e, temsilcisi diyeyim artık olarak. Sayın e, Konya Milletvekiliğimiz Hacı Bayram Türkoğlu'dur. Bu konuya e, her zaman e, eğileceğini ve bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini çalıştayların yapıldığını kendisi bize iletti. Yani e, bu yönde gerçekten biz mutluluk duyduk. İnşallah e, sayın vekilimiz bizim önderliğimiz olur. Çünkü ee, onu hissettirdi bize. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz <gülüyor> Merkez Yürütme Kurulu'nda AK Parti'nin evet. orada da dile getireceğini söyledi. Ee, aynı zamanda sosyal e, şöyle söyleyeyim, enge, engel, AK Parti Engellik Komisyonu Birim Başkanı e, Profesör Doktor Hacı, e, Hacı Ahmet Özdemir'le de çok iyi görüşüyorlar. Cülide Hanım'la da çok iyi görüşüyorlar biliyorsunuz. Cülide Sarayaroğlu. Daha da Genel, genel Başkan Yardımcısı. Ee, ben oradaki havaya terfi ettikten sonra e, güzel bir haber alacağımıza inanıyorum ama işte bu e, açı, aşılması gereken e, prosedürler var İnşallah meclis bir an önce açıldığı an hemen e, bizim 12 bin istihdam alanı aç, e, kanunlaşır biz de e, yani güzel haberi alırız ben sanmıyorum daha önce bir haber alabileceğimizi Sayı alabileceğimizi. İlker hocam. İlker hocam. Sanılmazmadan önce bir sayı alamayız. Bunu şöyle, şöyle bir şey olsa nasıl olur? Şimdi e, iki gün önce ÖTV, ÖTV ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkili aldığını biliyoruz resmi gazetede. Şimdi bu yapılabiliyorsa bu atamayla ilgili hızlandırma süreci için yetkililerin Sayın Cumhurbaşkanı olması bizim için bir avantaj olur mu sence? Şimdi evet, e, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben orada birebir Hacı Bayram Bey'e sıkıntılarımızın hepsini anlattım. Evet. Anlattım. Evet. Yani bizi çok iyi dinledi <gülüyor> ve inanıyorum ki kısa bir zamanda bu sıkıntıları evet. hani bizim anlattığımız şekilde anlatacağından eminim. Bu konuda eminim. Yani bugüne kadar e, çok görüşmelere gittik. Ama bu görüşme gerçekten çok önemli bir görüşmeydi. Sonuçta. Ve de üstüne yani ben artık e, hani sağlama yaparız ya tweetin atılması bu işin sağlamasıydı. Yani dedim ki sayın vekilimiz bizi çok iyi anlamış. Ve bu iş içinde gerçekten büyük adımlar atılacağına ve bu işin e, adım atılırken en başta ee, Sayın Bakanımız ama Sayın Vekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu olacağına inanıyorum ben. İnşallah, i̇nşallah. bakalım. Ee, ama işte hızlandırma süresine gelirsek e, meclis kanunlaştırma konusunda tabii ki de olabilir. Yani aslında şöyle bir şey var. Ekim'de açılacak. Aralık 3, 3 Aralık'ta gayet güzel bir süre var. Yani 3 Aralık'ta güzel bir inşallah şey alabiliriz haber alabiliriz. Hem engelli memurlar hem engelli öğretmenler olarak. Evet. <gülüyor> İnşallah hocam, hocam Ekim'de hemen e, hocam e, ekimde hemen eee sunulursa kanunlaşırsa yani bir 15-20 gün içindeki kanunlaşır. Geriye evet. de yaklaşık 2 aylık bir süremiz kalıyor yani. Evet. Ya ben şunu düşünüyorum. Yani aslında e, ki 12 bin illaki kanunlaşacak Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıktıktan sonra çok sağ olsun yani bize bu mutluluğu yaşattı ee, bence kadrolarında şimdiden toplanmaya başlaması gerekiyor gerekir diye düşünüyorum yani hocam zaten eee her yıl Eylül Ekim döneminde biliyorsun eee engelli personel kadronunun toplanması var belki de bu da bekleniyor olabilir Şimdi şöyle bir dipnot söylemek istiyorum. Hacı Bayram Bey'in e, ağzından duymuştuk bunu da. Çalıştayla ilgili. Şöyle bir şey söyledi. Bu da çok önemli. E, Çetin Hocam, Ali evet. Rıza Hocam. Burayı da bir dinleyelim. Şimdi şöyle Çalıştay'dan bahsetti. Yapılan Çalıştay'da e, atamaların sorunlarıyla ilgili bayağı bir masada konuşuldu. Ve bunlar raporlandı dedi. Raporlar bütün bakanlıklara, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bütün bakanlıklara iletildi dedi. Yani evet. Bu çok önemli. Demek ki çalışmalar var. Yani çalışta yaklaşık 3-4 ay önce oldu diye biliyorum ben. Kasım'da mı, Aralık'ta mı ne olmuştu? Yok, pardon. Nerede şimdi? Hocam Mart, evet. Mart, Mart gibi. Şubat Mart, Sibat, Mart gibi oldu sanırım. Aynen. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Tarihi tam kestiremiyorum ama yani. Ee, bu çok güzel bir şey. Bu raporlanması, sorunların yani bakanlıklardan niye kadrolar gelmiyor? Bunların bütün hepsi o çalıştayda raporlanmış. İnşallah çözüm bulunur. Ben de bir çözüm önerisinde bulundum. Burada konuştuğumuz gibi. Daha önce de hep konuştuk. Yani e, sosyal hizmetlerin bütün müdürlüklerinde, bütün arkadaşlarımızın veri, veri tabanında kayıtlı olduğunu, e, sayın vekilin buradan yola çıkaraktan, ee, bütün mesleklerimiz işte mezuniyetlerimiz düzeylerimiz e, yaptığımız işler hepsi evet. belli yani burada bunun üzerinden bir e, liste çıkartılıp yani geniş kapsamda Tabii ki hem ön lisans lisans olsun orta öğretim yani bunun üzerinden hangi mesela atıyorum hangi bölgede ha, hangi meslek grubu daha fazlaysa e, o bakanlıklara yönelilmesi konusunda bir e, öneride bulundum notunu evet. aldı mantıklı evet. buldu Sayın vekilimiz yani bu şekilde Hı -hı. yaklaşık bir saat bir buçuk saate yakın bir saatten fazla oldu bir görüşmemiz oldu e, gayet güzel ayrıldık evet. gayet güzel karşılandık kendisine buradan çok teşekkür ediyorum tüm grubum adına. Söz evet, alabilir miyim tabi hocam ne demek Şimdi... <gülüyor> Ee, şöyle söyleyeyim bazı izleyicilerimiz e, işte ne zaman olacak yani siz ne konuşuyorsunuz böyle e, tarih verin ya şimdi bakın emek vermeden gayret vermeden hiçbir şey olmaz yani şu an bu programda yapılan gayretler e, konuşuluyor arkadaşlar böyle yani e, kusura bakmayın oturduğunuz yerden hiç kimse size yani şöyle sayı böyle sayı vermez. Emek olacak, gayret olacak, talep olacak ki yani bu konularda ne olacak? Allah'ın izniyle sonunda güzel atama sayıları gelecek. İnşallah. Yani, yani bu biz, konuda ben... Evet. Biz bu yayınları evet. yaparken şimdi çıkıyor e, bazı arkadaşlar yani e, e, siz ne konuşuyorsunuz? Nasıl, e, ne zaman olacak? Vesaire falan. Yani hemen hadiince olmuyor ki bu işler. Öyle. Arkadaşlar, bakın Şimdi ben çok önemli bir şey söyleyeyim İlker Hocam. Tabii Şimdi hocam, e, evet. engelli memur adayları 30 Temmuz cumartesi günü değil mi İlker Hocam? Evet hocam doğrudur. Doğru. Büyük bir Twitter etkinliği var. Var. Bu Twitter etkinliği Türkiye'de çok önemli arkadaşlar. Bak hep somut bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada sizlere laf olsun torba da olsun diye böyle hengameden atmıyoruz. Yani ondan dolayı bu e, Twitter etkinliğine e, bütün engellerimiz katılacak arkadaşlar. Bakın yüksek atama için Twitter etkinliğinde buluşuyoruz. 30 Temmuz Cumartesi saat 1'de engelli memur adayları, öğretmenler, diyetisyenler, sağlıkçılar, EKP'si ataması bekleyenler, kura için bekleyenler, lisans, herkes. Bakın e, Instagram, Twitter, YouTube... Artık bütün e, engelli e, sosyal medya e, birimleri de bu konu için birleşti artık. Yani gayret edersek yani sizler de bu işin e, ucundan tutarsanız Allah'ın izniyle e, amaç hasıl olur arkadaşlar. Değil mi hocam? yani Hocam? Tabii e hocam. Sen de duyurum tabii, ya. Tabii tabii. Sağ olun hocam. Şimdi evet. E, şimdi burada tabii ki ilk öncelikli olarak ihtiyaç sahibi bütün engelli... E, memur adayları yani öğretmenlerimiz olsun, sağlıkçılarımız olsun tüm e, e, atama bekleyen herkes katılmalı. Tabii ki de bunun yanında biz STK'larımızdan biraz artık bu konuda e, tweet atmalarını istiyoruz. Yani üç tane konfederasyonumuz var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ben e, sonuca gidilmesin taraftarıyım ama yani bu konuda e, üç konfederasyonumuzdan da e, çok ciddi destekler bekliyoruz. Yani Kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Devamlı görüşme halindeyiz. Ama yani biz de bir yere kadar artık belli yapabildiğimiz sahadayız. Ama onların bugüne kadar yapmış oldukları belli. Kendileri devamlı çalıştaylara katılıyorlar. Bilgit yani. sahibiler bu konularda. Daha yakınlar icra makamlarına. Yani evet. hocam şöyle bir şey var. Ee, yorum yazan izleyicilerimiz bu yorum yazdığı zamana ayırdığı zamana Twitter'da evet. şu etkinliklerde paylaşmış olsa yorumdan evet. daha çok etki çıkar. Yani tabii. bizleri kendinizi eleştirirken arkadaşlar önce bir bakın ki deyin ben EKPSS kaderdaşlarım için ne yapıyorum? Tamam biz Hı. size sahaya inin koşturun demiyoruz. Eğer Madem Hı. böyle bir düşünceleriniz varsa düşüncenizi tabii ki yazın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Yayının altına fikir, görüş, öneri her şeyi bekliyoruz ama yapılan çalışmalara da destek olun arkadaşlar. Yayını paylaşın, Twitter etkinliğine katılıp yayını atın, o haberi paylaşın. Yani çok fazla sürmüyor arkadaşlar. 3 saniye, 4 saniyelik bir işlem. Ama bakın uğraş var burada. Gerçekten sizler belki çoğu yerde farkına varmıyorsunuz ama bizler bunun gece gündüz takipsiz arkadaşlar. Hangi vekilden, hangi bakandan, hangi bürokratın bürokratın ağzından EKPSS'e çıkacak diye bekliyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz yani. Lütfen şu etkinliklere destek olun. Şu pay yayınları paylaşın. Çok zor bir şey evet. değil. Ücret de yok arkadaşlar. Ücretsiz, bedava. Yani bir evet. sanatçının kanalına abone olup ücret ödüyorsunuz. Ya şu etkinliği, şu kanalı paylaşmak yani çok zor değil arkadaşlar. Biraz kendimize bakalım ya. Biraz kendimizi eleştirelim. Ya bir de bizim zamanımızda de böyle bir şey yoktu. Misin? Hocam yani şey bizim dönemimizde öyle. böyle etkinlikler yoktu. Ha, yoktu. Bak Twitter etkinliğinden ne olacak diye böyle bazı izleyicilerimiz e, yazıyorlar da arkadaşlar yani e, bu bir kere de olmaz. Yani e, ne yaparsın? Bir kapıyı 50 kere çalarsın, 50 kere e, paylaşım yaparsın, Twitter etkinliği yaparsın. Öyle olur yani bu iş. Halizah hocam. Marti sizinle bir Twitter etkinliği yaptık. Hemen atama mı olacak? Aliza hocam. Ha. Twitter etkinliğinden ne olmaz diyor, ne olur diyor soruyor değil mi izleyicimiz? Hayır, bak çektim. Hayır, hayır, hayır. Cevap ee, veriyorum. Şu, ben şöyle söyleyeyim, öğretmen atamaları en son, bak 20 bin öğretmen at atamaları. Heh, ben diyecektim onu. Ha, Twitter etkinliği neticesinde oldu yani. Ama bir milyon, 3 e, ay, 5 ay, 6 ay boyunca hemen evet. hemen 2-3 günde bir yayın yaptılar. Yani Twitter etkinliği yaptılar. Ya sadece Kesinlikle. Twitter değil de. Bak herkes e, bu alanda bir e, işin ucundan tutacak. Yani Instagram'da evet. e, e, bu iş emek verilecek, e, Facebook'ta verilecek, Twitter'da verilecek. Ben e, bakanlıkla görüşeceğim, İlker Hocam'la sabah milletvekilleriyle görüşecek, Çetin e, muhalefetle görüşecek. Yani herkes bir işin ucundan tutacak. Sizler de ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani kendi bölgelerinizde engelli derneklerine basın açıklamaları yaptırın. Tamam mı? Yani bunlar e, hep birlikte ve böyle birlik ve bir beraberlik içerisinde olacak şeyler. Şimdi ee, emek olmadan e, yemek olmaz. Tabii ki de. Şimdi hocam ben bir konuya değinmek istiyorum. Ee, süremiz de yavaş yavaş sanırım daralabilir. Evet. Ee, bu geçtiğimiz süreçte de bir e, herkesin Türkiye gündemine oturan bir Luna Park e, durumumuz var. Evet. Biliyorsunuz evet. siz de. Şimdi oradaki e, yaşanılan tabii ki de çok hoşnut bir durum değildi. Tepki çok iyi oldu. Yani mükemmel bir tepki oldu. Ben diyorum ki bu tepkiyi eğer ki bizim için atamalarla ilgili bu güzellikte yapılabilse zaten tabii ki de Twitter etkinliği çok önemli. Yani o şekilde tabii. dile getirebilse evet. Sayın STK'larımız bizim bu konumuzu sahada o şekilde dile getirebilseydi daha farklı şeyler olurdu diye düşünüyorum. Ya artık şöyle bir şey var İlker Hocam. Ee, STK'larının da üstünde bir sosyal e, medya birlikteliği var engelli bireylerden. Evet. Yani bak bu bir gerçek e, Allah'ın izniyle. Yani neticeden. Evet. Evet, hayırlısı olsun e, Allah'ın izniyle e, inşallah gayret bizden e, takdir Allah'tan. Evet. Öyle öyle. Ee, Ama evet. <gülüyor> Çetin Hocam siz ne düşündünüz? <gülüyor> bu konuyla. Şimdi hocam. Evet şimdi hocam ben de aynı fikirdim. Yani sesimizi evet, evet. doğru şimdi, ve... Bir saniye ben sözü sana vermeden. Şimdi bizim e, izleyicilerden Fatma Hanım var. Gazi Hoca'yı izliyor izliyor e, bir ay sonra atama olacak. Benim sezgilerim... <gülüyor> şimdi evet. Gazi Hoca'yı ben seviyorum. Yani Gazi Hoca'yı... Ben de seviyorum evet. Ben de seviyorum. Şimdi böyle bir Hayır. ay sonra atama olacak diye. Fatma'yı da seviyorum yani neticede. Ama e, böyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Gayret ederim. Bak Gazi Hoca da oradan gayret ediyor. Ne yapıyor? Cimere yazın diyor. Allah razı olsun yani. Herkes gayreti. Evet. Tabii tabii öyle hocam. Herkesin gayreti değil. var. İnşallah gayretlerin sonucunda güzel bir atamayla şöyle 2022 artık yani e, Aralık 3 Aralık'ta güzel bir atama sözüyle herkes bu mutluluğunu şöyle olacak bir, ya, bir bak, Çok güzel şeyler olacak. İnşallah. Hayır, bak, hiç sıkılma. Böyle e, gerilmeye, bunalmaya gerek yok. Biraz sabredin ya çok Aynen. güzel şeyler olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle bak şu birliktelik olduktan sonra İlker hocamlarla bak şu anda bu yayın bile İlker hocamların e, ekibiyle bizim ekip birleşti yani bak ne kadar güzel yayınlar yapıyorsun Tabii tabii tabii tabii her evet. alanda şu sosyal medya hesapları e, ya yani normal platformlar yani şu an herkes birlikte gayret ediyor bu güzel bir şey Evet Çetin hocam Evet e... Hocam şöyle söyleyeyim artık izleyicilerimize veda vakti yaklaşıyor son olarak. Arkadaşlar umut her daim vardır. Ben bunu görüyorum. Devir sosyal medyayı çok iyi kullanma devri. Gerçekten sosyal medyada gücünüzü doğru bir şekilde doğru zamanda kullanırsanız sonuca ulaşıyoruz. Bizim şu anki kanalımızda olsun İlker Hocamların Twitter'daki sayfasında olsun. Bürokrasinin en üst, en üst noktasındaki insanlar var. Vekillerimiz var. Takip ediyorlar. Evet. Yani evet. düşürdüğümüz bir haber yani yerine kesinlikle ulaşıyor. Yani ben bunu ya söyleyeyim. Bizim, bizim YouTube kanalımızda milletvekillerimiz var ya abone. Aynen. Izliyor. Onlar izliyor şu anda. Şu anda evet, izliyor onları. onlar. Yani. E, önemli. önemli. Sosyal medya çok önemli tabii ki de. Evet. Arkadaşlar bak herkes. Twitter'daki engelliler alanında hizmet veren herkesi destekleyecek. Youtube'da bizleri, herkesi destekleyecek. Yani KPSS alanında kim hizmet veriyorsa Instagram'da, orada, burada. Yani herkes bu işin bir ucundan tutacak. Ayrım yok. Ayrım yok. Asla asla. Gündem oluşturuyoruz hocam. Ayrıştırmak yok. Efendim hocam. Gündem oluşturuyoruz şu anda. Şimdi Mustafa Turun demiş ki İlker hocamı tanımayanlar için kimdir demiş. Hemen kısa kendini kapatalım. <gülüyor> ben e, İzmir'den e, bu işlere gönül verdim. İzmirliyim. E, tele Telegram grubumuz var. Aynı zamanda Facebook grubumuz var. E, Twitter'da etkinlikler düzenliyoruz. Ve yaklaşık iki yıldır engelli hakları savunucuları platformu olarak AKPSS ee, atamalarının yüksek olması için mücadele ediyoruz Mustafa hocam ee, biz de seni tanıyalım bir gün inşallah tanışırız telegram grubumuz var bu bekleriz engelli hakları savunucuları diye girdiğinizde bize ulaşabilirsiniz tüm sosyal medyadan İnşallah. E, bizim yani, aramıza katılırsa hesapları hep yani çok büyük kitlelere hitap eden sosyal medya hesapları arkadaşlar. Evet, Ayrıca evet. E, İlker Hocam sahada olan bir insan. Hani mesela AKP e, ile ilgili ya da engelli konulu e, bir gündem olduğumuz zaman işte şu milletvekilinin, e, bakanlığın e, engellerle ilgili yani her yere böyle birebir giden bir insan. Hocam şöyle desek aslında çok güzel olur iki değerli grubun, iki değerli e, yani engeller alanında hizmet veren ekibin yayınındasınız arkadaşlar. İlker Hocam evet. sahada, bizler kanaldayız. Sizler evet. de bize destek verin. Aynen yani. öyle. Çekil hocam. Doğru dediniz. Evet. İnşallah. İlker Hocam dükkan evet. sahibi sensin. Şimdi programı kapatmak sende. <gülüyor> Aynen, Aynen <öyle. gülüyor> Şimdi hocam evet. E, artık e, yarın Güzel bir etkinliğimiz olacak. Buradan arkadaşlara, evet. Twitter hesabı e, olmayan arkadaşlara seslenelim. Twitter hesaplarını edinsinler. E, en az 50 e, takipçileri olması gerekiyor. Grubumuza katılabilirler. Oradan takipçi edinebilirler. Ve burada sadece e, metinlerimiz, kendi metinlerini kullanabilirler. İsteklerimizi talep ediyoruz. E, yıllardan beri bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Gündeme girmek derdindeyiz ve gündeme de giriyoruz çok şükür. Gündeme girdiğimiz zaman ne oluyor? Burada <gülüyor> e, devlet büyüklerimiz bizi takip ediyor. Bunları biliyoruz. Ve gündemde kalmak tabii ki de çok önemli. E, dediğiniz gibi öğretmenlerimiz bir milyon tweet attı. Ha, biz bir milyon tweet atmak derdinde değiliz. Zaten bu kadar yokuz. <gülüyor> yani <gülüyor> biz 50 bin hedefledik. 50 bin tweet e de, hedefledik. İnşallah e, buna ulaşırız. Yani gündeme girdikten sonra 50 bin tweet ile kapatırsak çok güzel bir e, etkileşim yaratmış olacağız. İnşallah, i̇nşallah. Bütün kardeşlerimize atama bekleyen, beklemeyen, STK temsilcimiz e, konu komşu kim olursa artık eşi, dostu. Herkesi tweet atmaya bekliyoruz. Çünkü engelliler e, Türkiye'nin e, kanayan yarası değil e, o yarayı kapatan insanlar e, olacak inşallah. E, evet. Bu konuda da <gülüyor> e, inşallah ilerleyen zamanlarda bunları yaşarız. Evet, çok, çok teşekkür ediyoruz İlker Hocam. Ağzını emeğine sal. E, İlker Hocam hemen senin de birkaç kelamını alalım. Evet arkadaşlar. E, birlikten kuvvet doğar diyoruz. Birlikte başaracağız. Umutsuzluk hiç yok. E, her yeni doğan güneş yeni umutlarla gelir diyorum. Sabrın da sonu selamettir arkadaşlar. Biz de çok sabrettik zamanında emin olun. Yani biz sizin geçtiğiniz sürecin daha acitasyon kısmını geçtik. Çünkü bizim evet. dönemimizde böyle sosyal medya ağı çok yeni, yani gelişmiş değildi. İnşallah hep birlikte bu işi başaracağız. Herkes layık olduğu göreve başlasın diyorum. İlker hocama ve Aliza hocama da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka yayında inşallah birlikte olmak dileğiyle diyorum hocam. Evet, değerli izleyicilerimize de çok güzel yorumlar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.